Kargo ölçümü var ya, o kadar süre bekledim ki sonunda elimize ulaştı. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonunda kargolarımızın hepsini toplayabildik. Ee, en son beklediğimiz bir kargo vardı, videolarda da size zaten belirtmiştim. Ee, o kargo sonunda elime ulaştı. Normalde bugün gelmesini hiç beklemiyordum, diğer haftaya kadar hesap ettim. Ancak bugün geldi bu kargomuz. İnşallah içinde eksik parça çıkmaz, ümduğumuz parçalar çıkacak içinden diye tah tahmin ediyorum. 10 ee, parça sipariş vermiştik. 9 parça geldi arkadaşlar. Aradılar bir beri, bilgilendirdiler bilgilendirdiler kilidin olmadığını dair. şu Sol ön şoför kapı kilidinin olmadığını söylediler. Ben de diğer parçalar gelsin o zaman dedim. E, şoför kilidinde e, yanmayacağını bildiğim için hemen direkt siparişini verdim fazla beklemeyelim O daha gelmedi henüz kargoda. Ancak e, diğer parçalarımız hepsi geldiği için kutu açılımına geçelim. E, bu kargoyu sizlerle birlikte açacağım. İnşallah dediğim gibi içinde istediğimiz parçalar çıkar. En önemli kutu bu arkadaşlar. Yedek parçaların bulunduğu kutu. Bu kutu arkadaşlar, arabanın yedek parçaları kutuda. Diğerleri zaten aksesuar tarzı ürünler. Evet arkadaşlar, şu an 9 parça ürünümüzden ilk hava filtresi çıktı. Bu hava filtresi orijinal oparın diyemiyorum Çünkü ben orijinal olmasını söylemiştim. Onun yanında bir de Şurada karta çıktı arkadaşlar. Karta tapasını silikonlu sipariş verdim. Ee, bir de şoför kapımızın olduğu yerdeki iç kaçma kolu kırıktı. Yani yayı kırıktı. Çalışıyordu ancak yay geri toplama yapmıyordu. Ondan dolayı ki kol da sipariş verdim. Ee, Orjinalini bulamadım. O yüzden yan sanayi almak zorunda kaldım kolu. Bunlar doğru gelmiş arkadaşlar. Bunlarda sıkıntımız yok. Ee, yağımız var arkadaşlar. Yağımız doğru mu gelmiş? Evet. Tam istediğim yağ geldi arkadaşlar. Yok, pardon. İstediğimiz yağ gelmemiş. 10.40 yağ gelmiş. Biz 20 istedik, ilk yanlışınız yaptınız ağır burada ben 20 istedim, 10-40 gelmiş Neyse işimizi görün arkadaşlar, yine yağımız temiz kalacak diye tahmin ediyorum hani Çünkü arabanın yağ kaçakları var, 25 o yüzden söylemiştim LPG geldi arkadaşlar bu arada, bu yağ deneyeceğiz bakalım, inşallah sıkıntı yaşamayız Bir de jonta siparişi arkadaşlar, bu jonta siparişi silikonlu jonta arkadaşlar Bu jonta, bu da mı yanlış acaba? Yok, bu yanlış olma ihtimali var. Bunda üst kapak contası göndermişler. Bu da yanlış. Yani buradan bir daha ben sipariş vermeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Şu ya 10.40 gelmiş. Ben 20.50 istedim. 10.40 yağ koymuşlar. Bunun da arkadaşlar üst kapak contası demiştim. Küllübetör kapağı demiştim. Özellikle belirtmiştim. Bu da yanlış gelmiş. Neyse bu pahalı bir parça değil. Yine kullanılabilir parça. Evet olsun önemli yani değil. Ama buradan daha sipariş vereceğimi sanmıyorum. Bu parçada arkadaşlar sağ kapımız için ee, bu camımızın kız arkadaşlar canımın içine giriyor aşağı doğru kaydı zaman. Bu kızak inşallah doğrudur. En önemli parçam bu arkadaşlar. Bu parçayı bulamadım. Burada buldum. O yüzden siparişini buradan verdim toplu olarak gelsin diye. İnşallah doğrudur. Bak tabii göreceğiz. Eğer sıkıntı olmaz inşallah. Burada da arkadaşlar Ebzus manifold contamız var. Bu conta normalde böyle olması gerekmiyor mu ya? Vallahi buradan ben sipariş vermeyeceğim. Ondan sonra bir de orijinal demiştik opar yağ fitresi demiştik. Yağ fitresi şu arkadaşlar. Yağ fitresi doğru gelmiş. Bu yağ fitresi Opar'ın orijinal. Bunlarda sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi bundan sonra alırsam arkadaşlar ünlü otoyu deneyeceğim. Ee, daha bir site var. Ee, i̇smini vermek istemiyorum arkadaşlar. Oradan sipariş vermeyeceğim. Ünlü otodan biraz daha e, yüksek oluyor fiyatları bu alacağım şeyden ama en azından arkasında dururlar diye tahmin ediyorum. Deneyeceğim orayı da deniyorum şu an. Hiç daha önce sipariş vermedim ama hiç kişi şikayet olduğunu duymadım ünlü otoyla ilgili O ünlü otodan sipariş vereceğiz bundan sonra Burada boyalarımız var arkadaşlar Bunlar torpidomuzu Tadilatını gerçekleştirmek için almıştım Bu da astarımız bu astar olması lazım Evet arkadaşlar bu astarımız Torpidomuzu Çatlaklarını onardıktan sonra astarlayacağız ki e, Torpidomuzun boyadığımızda herhangi bir şey olmasın yani boylam olmasın, yapışkanını iyi sağlasın diye aslar atacağız ilk başta bu aslarımız, motivini aldım arkadaşlar asları bu da boyamız gelen gayet güzel paketlemişler bu aslar zaten N11'den aldığım günün çoğunluğun fişesinde yaşamıyorum bundan sonra en 11 gitti gidiyor o tarz yerlerden alacağım babası bu da akribilik boya mat boyası var verdim arkadaşlar parlak boya sıkıntı olacağını düşündüğüm için da mat boyası sipariş verdim burda da merkez kilerimiz var arkadaşlar merkez kilerinde invensin aldım normalde e, pompalar birlikte alacaktım ama e, ürünün kalkmasından dolayı yani ürün kalktı ondan dolayı bu ürünün yönelmesini aldım araba sadece pompalar yok içinde arkadaşlar e, pompa dan hariç diğer malzemeler hepsi aynı zaten iki adet sustalı anahtarımız çıkmış aracımızı sustalı anahtara çevireceğiz şurada gördüğünüz gibi şu şekilde sustalı anahtar var iki tane var mavi ışık var arkadaşlar şuraya bastığınız zaman şuradan mavi ışık geliyor ikisinde de var arkadaşlar mavi ışık ahirette böyle kaliteli duruyor ya bu da şey olarak güzel duruyor yani görüntü olarak güzel gayet iyi bunları kenara alayım ki daha iyi tutu açılımı gerçekleştirelim Şuradaki, kalsın kenarda. Burada da tesisat kablosu arkadaşlar, beyni için. Burada, alem arkadaşlar. Yani, bu da alarm arkadaşlar, bu alarmın ışığı yani. kenara yani, camın kenarında olan parça bu arkadaşlar. Bu da beynimiz, merkezi kilidiğimizin çalışıp kalanması için düğmeye bastığımızda komutu veren bu arkadaşlar. Burada da bağlantı aparatlarımız ve burada beynimizin yapışkanı çıkmış arkadaşlar sabitleyelim için. Beynin yapışkanı var arkadaşlar. Çift taraflı diye geçiyor. Burada da garanti belgesiyle Kullanma kılavuzu çıktı. Kullanma kılavuzunda gerçekten çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bunun içinde gerçekten detaylı bilgiler mevcut. Şöyle kenara alalım bunu da. Burada da Ya motor, motor yıkaması mısın? Dur bakalım. Ya şey Ona bakalım ya. Evet bu motor yıkama sıvısı arkadaşlar. Aracımızın motorunu bu sıvır yıkayacağız. Bunun uygunu aldım arkadaşlar. E, 33 lira gibi fiyata aldım. 5 kilo. Demeyeceğiz arkadaşlar. Bakalım eğer güzel yıkarsa bundan bir tane daha sipariş vereceğiz. Ama yani tabii ki bulabilirsek. Max 5'in lazım. Max 5 mi? Yok. İves Max. Burada da aracımız yıkamak için otel yıkama sıvısı. Arkadaşlar bir adet sünger çıktı bu arada. Oto yıkama için içinden. Bu da güzel bir ayet arkadaşlar. Böyle ufak hediyeler vermedi, verdiğim insanları mutlu ediyorlar. Ee, bu en hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir şey, sünger. Burada da Max 5'in oto yıkama ürün arkadaşlar. Fırçasız yıkama diye geçer süngersiz. Ee, bu 33 lira. Bu da 33 liraydı. Ama bunun ya güzel bir ayetisi vardı. Burada yanında bir de sünger koymuşlar arkadaşlar. Yani bu ürün yani sonuçta işte hediye olduğu için güzel bir ayrıntı, Güzel düşünülmüş ve en sonunda bu en son parça yani şeyde gelmişti aynen en son gelen parça buydu yedek parçalardan önce bunda da kolester macunumuz var arkadaşlar torpito'yu tamir etmek için bunda torpito da onarmak için gitti malzeme çok harca ya Evet. Bakalım buradan ne çıkacak. Şu an en 11'den aldığım ürünlerin hiçbirinde sıkıntı yaşamadım. Ama o dediğim yerden bir daha sipariş vermeyeceğim. Zaten ürün geç geldi. İki haftayı buldu ya ürün. Vallahi bir de üzerine özellikle bir de yanlış ürün gelince çok sinirlendim. Allah'ta çok bir pahalı bir parça değil. 5-10 deralık bir parça olduğu için. Önemsemedim açıkçası. Şurada da arkadaşlar. Bu iki buçuk kilo diyelim ya bundan. Ne yazıyor? Kaç kilo yazıyor burada? Şurada sertleştiricisiyle birlikte arkadaşlar. Bu da polyester macunumuz. Bu da şey yapmak için arkadaşlar dediğim gibi torpito yapmak için güzel bakmış da bu arada bu üyeleri çok güzel şekilde N11'den gelenler hepsi çok güzel paketlenmiş 2.7 kilo mu bu ya şurada yazması lazım kilosu Policor çok kullanılan bir marka olduğu için bunu aldım bu arada kokusuz böyle gelmeye başladı. Açınca. Ama dediğim gibi şurada kilosu yazmıyor onlar demek ki. Ama 2.70 kilo diyebiliyorum ben bunu. Burada da sertleştiricisi arkadaşlar. Bu çok fazla kullanılan bir şeydir. Yani bu az bir şeycik. Yani yaptığın bir şöyle bir avuç macuna bundan bir damla atıyorsun ki çok fazla atarsan zaten macun sertleşeceği için yapamazsın. Bir şeyde meydana gelmiyor. Burada da sıvı jontamız var arkadaşlar. Normalde ben bunu külbitör kapağı jontası için almıştım. Bu üst kapak jontası arkadaşlar. Biz bunun üst kapak işine girmeyeceğiz. Sadece ince eksentik jontasının üstündeki külbitör kapağının üstündeki jontayı alacaktık. Yanlış gelmiş ama en azından pahalı bir parça olmadığı için önemli değil yani 10 lirak bir parça. Yani yedek parça olarak kalır elimizde. Zaten kullanılmayacak bir parçalar. Şu normalde ben bildiğim bunlar böyle değil ya. Normalde böyle bir bütün halinde geliyor diyor biliyorum ama. Burada bir yanlışlık mı var? Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Burada bu normalde böyle birleşik diyebiliyorum ama demek ki için Yani kırılma ihtimali olamaz herhalde bunun. Onu neyse bakacağım ona internet araştıracağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi sıkıntılı ürünler geldi arkadaşlar. Yedek parça olarak e, denemek için almıştım oradan zaten. Oradan aldığım ürünlerin çoğunda sıkıntı yaşadım. E, daha da oradan sipariş vermeyeceğim. E, ünlü otayı deniyor yani şimdi arkadaşlar. Ünlü da sıkıntı yaşayacağımı hiç sanmıyorum arkadaşlar. Burada da sıvı ucontamız var. Ve bu contayı kaçaklarını engellemek için yapmamıştık ama bunu dediğim gibi bu da sıvı yont arkadaşlar 404 yani yerli üretim marka bunu da dediğim gibi şeyde kullanmak için bu yontanın kenarlarını sürüp yapmak için almıştık ama bu biraz bekleyecek arkadaşlar çünkü contamız eksik gelmiş şu şekilde Günlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burayı toparlayalım. Bunları bir yere kaldırayım ki e, yavaş yavaş aracımızın malzemeleri yapmaya başlayacağız. Bir de eksik parçaları tamamlayayım. E, çünkü üst kapak contası gelmesi gerekiyor. Onu gidip kendimizden alacağım. E, çünkü siparişini vermedim. Kapı kilidiyle birlikte verirdim siparişini ancak. Kapı kilidiyle ancak. siparişini verdiğim için bu parça gidip yerinden alacağım arkadaşlar. E, MasterCode Sanayi'ye çıkacağız. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. İyi günler diliyorum arkadaşlar, kendinize iyi bakın.